Yanımızda yoldaşlarımız var, iyi adamlarımız var. Herkes beni takip ediyor arkadaşlar. Herkes beni takip ediyor. Kimlerimiz var şimdi? İmparatorluk okusu, Orest Laod, Isidon de Vrons, İmparatorluk piyadesi, İmparatorluk primli piyadesi. Merhaba osurum ben Serdar ve Mountain Blade 2 Bannerlord'a baştan hoş geldiniz ha <gülüyor> ha hoş geldiniz şimdi şöyle diyor olabilirsiniz abi geçen videodan ee, geçen videodakinden birazcık daha farklı bir şehirdesiniz sanki karakterin tipi birazcık değişmiş gibi sanki bir şeyler bazı daha farklı gibi sanki ve evet evet daha farklı geçen videonun sonunda ee, güzel güzel şeyler olmalı. Geçen videoda güzel güzel şeyler olmalı <gülüyor> genel olarak. Ee, Tolgaray oldukça iyice dayak yedi. Ee, onu yaptı, bunu yaptı. Kötü zamanlar geçirdi. Ee, sonra sabah olunca uyandı. Hepsinin bir kabusu olduğunu gördü. Ee, şamanizm yaymaya karar verdikten sonra görmüştü. Bu kabusun üzerinde dedi ki yok şimdi bekleyebilir bu. Ee, benim ilk önce bir doğru düzgün e, adam toplamam lazım. Kendime gelmem lazım. Para kazanmam lazım. Şu an az çok paramız var. Ama daha fazlası olacak. E aha! Çakal Mina! Bize rakip çete Can e geliyor. Gelsin. Gelsin. Her zamanki gibi burada da şey yapalım. Evet. Tolga Rey ilk önce e, doğru düzgün bir ordu kurması lazım. E, kralların, derebeylerin ordularında çalışması lazım. Para toplaması lazım. Belki de kendisine bir şehir bir köy alması lazım. Ve şehre bayağı vardır diye tahmin ediyorum ama. Ben Tolgaray hanımım. Siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz? Benim için bir işiniz varmış. Şarapçı geliyormuş. Bir tane şarapçı ve çetesi geliyormuş. Sen çok çakalsın ama. Senin çakallığın çok hoşuna gitti mi bilmiyorum. Üç gün sonra... Tamam, okey. Bunu hallederiz. Yanlış yapılmış. İsegund. Gidip konuşalım bakalım ne istiyor. Bir yoldaşı ihtiyacımız var. Klanı kurmak için. Ben Tolgaray efendim. Siz biraz bahseder misiniz kendisinden, kendinizden? Herkes de evlendirilmek istiyor ha evlendirilmeye çalışılıyor ha. Savaşıyorsun iyi hadi gel bakayım. Bebeğimde gel 1300 al senin olsun lan al senin olsun artık yoldaşım var. Sen Tekelle silahlar falan filan Okey Sen iyisin ha Atletizmin iyi onun dışında hiçbir şeyin iyi değil. Cihazı ben var bir tek. Sen bayağı savaşıyorsun sadece benden bayağı bayağı iyisin orada. <gülüyor> Eee izci mühendis, levazım subayı, cerrah, kişisel koruma yok mu ya? Sen kişisel korumam o falan. Tamam, sen savaşırsın kızıcısı. Ee, biz de sağa sola falan gidelim. Köylere falan gidelim. Bak Aa, adam. Adam alabilir miyiz buradan? Asker topla. Aa buradan asker toplamışım sanırım. Ne istiyorsunuz? Sürüyü sana o paya teslim edeceğim. bunu yaparım. Okay, bu çok basit. Basit ama ne kadar sürede yapacağız? Arkadaşım seni görmek güzel. A ben atın üzerindeyim. A ben, ben a, acaba hanın üzerinde de mi atın üzerindeyim? Tüm yardımınız için tekrar teşekkür ederim. Ne demek? Aa, bir sorunuz daha var sanırım. Bu köydeki bazı ailelerin para biriktirmesi gerekiyor. Tamam. Okey ben hallederim. Ben götürürüm hocam. Sen merak etme. Şimdi bu sürü bizim envantelimize eklendi. Ee, ne kadar şey olacak? Ne kadar sürecek? 5 gün mü? 1- Saniye opa. Nerede? Okey. Çok uzakta değil. Tamam bir de buraya gidelim bakalım. Ne olacak? Hala 3 gün buradayız. Hala 3 gün oyuncu yapacak bir şeyimiz yok. Sen ne istiyorsun? Sürüyü da <gülüyor> Hocam sen de 6 gün 5 gün falan istersen sıkıntı yani ya. A, hayır. Hayır. Dur. Hayır. Ulan ne olacak? Hadi git bakayım ya. 3 günde o tarafa gidersek geriye getirebiliriz. Okey. İyi gidiyoruz şu an. Çapulcular, Gidin oğlum. İşim var. Gücüm var. Sizinle uğraşamam bugün. Başka bir gün, bir gün oynarız sizinle birlikte. Okey. Üçüncü güne kalmayacağız sanırım. Harika. Dur lan ben kime getirecektim? Dur. Görev. Dalidos Ka kahya. Tamam. Götürürüz. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Başaracağız ya sanırım. Ben Tolgar'a efendim. Daha çok o ayrıtlar beni yakaladı ama. Ben bir görev aldım. Bir sürü aldım. 10 hayvanın 10, 10'unu 10 da getirdim. Bütün atları getirdim. Harika. 400 altın da aldık. Güzel. Böyle görev yapa yapa ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben ticaret yapamıyorum. <gülüyor> Onu anladım. Ee, peki asker toplarsak bana... o okçuyu alırım. Okçuyu alırım. 3 ee, gün. Okey. 3 günde geri dönmem lazım canlar ise. Wow. Okey. Sen abi yürümeye başla. Şuraya yürümen lazım. Ah. Ulan acaba yetişecek miyiz ya? Geçiriz ulan. Kayıt güncellendi. Tamam. Geliyorum geliyorum. Sıkıntı değil. It's cool. Geç kalmadım sanırım. 3 gün şimdi doldu çünkü. Bana haber gönderdiği zaman 3 gün doldu. Hop hop hop hop hop. Dur, dur dur dur dur dur. Burada asker mi var acaba? O sizin hala. Ne bu kan davası? O sizin hala şeyiniz var. Oo, Alırım bunları. Bunu Selam çakal Mina. Böyle çakallarla iş yapıyoruz işte bizde ne yapalım. Ben hazırım. Ee, bana mahalle kavgasına gireceğiz şimdi abi. Hazır olun. <gülüyor> Bayağı mahalle kavgasına ha. Bu tarafta kim var? Onlar da oradan geliyor böyle yavaş yavaş. <gülüyor> Şarapçı galon. Benim de geliyorsun ha, seni cesaretlendiren çakalım ya değil mi? Bak kan dökülmesine gerek yok. İyi dökülmesin. Ee, 940 dinar ödüyorsan... Okey, saldırın, lütfen saldırın bunlara. Hey! Bana mı saldırdı az önce? Öldürdük mü hepsini? Bu hepsini öldürdük ha. Bayağı yerde kanman falan var. Şehir meydanı falan burası yani. Baksana kocaman anıt falan var. Büyük sıkıntı. Şimdi hocam sizin sıkıntınız ne? Drydoss'tan bir adamı öldürmüş. Çok ciddiymiş okey. Falan planına gerekiyor. Tamam ben yapacağım bunu. 506 altın çok gelmiyor bana ama. Ben bu görevi nasıl yapacağımı anlamadım. Şimdi... Daha önce danışmıştım zaten. Benim ne yapmam gerekiyor şu an? Okey tamam. Ben şöyle yapacağım. Gidip Radyos'la görüşeceğim. Ha Radyos'tan Kastor. Okay, konuşalım. Okay, böyle yapılıyor demek ki. Çünkü biraz biraz kafa karıştırıcı. <gülüyor> biraz kafa karıştırıcı. E ee, benim Okay. Ee, anlaşmayacaklar tamam. E, e ne olacak? Oğlum, oğlum neredesin ya? Ya acı. Ben köyün içinde böyle arayacak mıyım yani herifin? Şey ne? Oğlum. Kölün de imparatorluk köylüsü var ya yani, ha. Imperial villager falan ya. Yani. Sen biri sen birisine benziyorsun. Sen iyi birisine benziyorsun şu an böyle tepeden falan bakıyorsun. Burada birisi yok ki şu çovaları insan sandım. Dur. O zaman gel. Hocam sizi bırakıyorum ya. Kusura bakmayın. Hatta böyle 2-3 tane falan bırakayım. Siz gidin. Şey yapın. Maceraları falan atalım. O 3 kişi arkadaşlar daha sonra muazzam maceralara çıkacak. 3 tane acemiye. Dünyaya karşı anladınız mı? O i̇nanılmaz öyküler doğacak oradan. Ya. Ne o lan? Görev başarısız mı? Ne oldu Ne oldu lan? Kan davanıza tüküneyim. Kan davalarını çözmüyorum. Kendi aranızda çözün. Bundan sonra Tolgaray kan davaları falan çözmüyor. <gülüyor> hadi, hadi ulan! Lan! Ha, yakaldım. Ya dur, dur dur dur, beni takip et. Beni takip et. Arkadaşlar, hücum, hücum, hücum, hücum, hücum, Bakalım yeni ordumuz 13 çapulcuyla nasıl ilgileniyor? Bu arada geçen sefer şey dediniz ya hani Abi Gerçekçi en zorluk diye e, öyle de Zorluğu azalttım daha zor şu an oyun Çapulcuların taşlarına falan öldüm yani Nedense Bayağı taş beni de öldüler 18 çapulcu Oo ben sizi yakalarım ha Güzel de beslerim yani adamı Ulan Yakalayın ulan Nerelere geldik ya Bir Heriflerin peşinden koşacağız ya Ulan o kadar şey vermeyecekler ama artık Onur meselesi oldu Karlı dağların üzerine mi at koşturacağız? Evet, wow! Piyadeler! Hücum, hücum, hücum, hiç şey yapmayın. Hiç şey yapmayın, dur. ilk önce beni takip edin. İlk önce beni takip edin. Okçulara bir yer açılsın. Okçulara bir yer açılsın. hala atın üzerine taş atıyor şerefsizler ya. Wow! Lan iyi fake attın ha. Onu atacağım diye bana atın. Şerefsize bak. Var mı kaçan? Var. Oo. Okla vuruyorum abi. Sırtına kocaman bir tahta parçası saplanıyor. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır! Öl lan, lan! Tüh be! Görmedim burayı. Neyse, kazandık. Üç size kaçtıysa kaçtı yani. Zehir olarak sanırlar. Eğer düşersen büyük bitirmen pişman olmayacağım. Yardıma ihtiyacım varmış. İnek diyorsun sen de çok şey değilsin yani çok e, masum değilsin onda. Yok yok ben beraber şey yapacağım. Konuşmak istediğim bir konu var. Kral Galyos'un hizmetine girmek istiyor muyum? Hayır istemiyorum şu. Bir şey yapamıyorum. <gülüyor> ya istiyorum ama ya çok istesem de bir şey yapamıyorum falan yani. Belki köylerde falan yardım istiyorlardır. Bilmiyorum. Aha Amina, Ben Tolgaray. Varus evinden Mina. Tam sen de soylusun. Penderek savaşı hakkında hiç sen de bir şey vermiyorsun. Görüşürüz. Sen Sana çok hayranım. Seni seviyorum. Benim de Eflat. Ne? Bu. Ben ee, yardıma muhtaç olanın kan kandava, kan davalarına karışmıyorum ya. Yani. Primus yakınlarındaki Haydut sığınağı, olan Haydut sığınağına gitsem beni gerlebir edecekler gibi duruyor. Ne kadar bir paradan bahsediyoruz ve Haydut sığınağından? En son çünkü beni öldürdüler de ben yapacağım. 10 iyi adamımı ve bir yoldaşımı on günlüğüne gören bunu yapabiliyor muyum ya? Ha, taktik becerisi tercih şey değilmiş. Tamam ben kendim anlarım. Ne kadar alacağımı söylemedi yine ya, Ulan Dayak yiyeceğiz ha. Çok iyi dayak yiyeceğiz. Nerede sığınak? susun neresini yakın ya burası? Kaç gün bekleyeceğim bunun için? Tam 10 günümüz varmış şey için. Ne bu? Pütçer kervanlar da et on Aa onu da yaparız ya. Ama ilk önce haydut sığınanı halletmemiz lazım. Her ne kadar ağzımızı burnumuzu kıracak olsalardı. Ben yine en önden gideceğim. Ben hücum ediyorum arkadaşlar. Ben bir bakayım neredeler bunlar. Biraz zayıflatayım siz burada kalın. Oyalanmak serbest. Aa bunlar da buradan geliyor. Debana örs. Senin şeyin örs. Ya kendisine örs diye hitap edilen birisiyle kavga etmekte şey yapmıyorum. Ya bu kadar para ödemeye okeyseniz Sen zehir mısın Hayır. Ben taraf değiştirdiğim zaman If the wrong falan taraf değiştirmiyor. Çok ilginç. Ve hiçbir şey yapmadım. Tamamen onlar yaptı. Ben sadece parayı alıp Okey ben artık savaşmıyorum dedim. Ee, sen, sana geleceğiz. Sana geleceğiz. Han bölgesine gidelim. Esirleri bir satalım. Tavernada Oris de laud. Param var. Seninle bir konuşalım. Ben Tolgaray efendim. de savaşçı olma be. Oha. Sen soylu birisin. Wow. Okey, seni sınırım sığına, Hayrettin sığınağına yollayabiliriz. Ben çok şey yapmadan. Tamam, al senin olsun. Senin orduya şey yapacağız? halledeceğiz. Ondan önce dur, ee, birlik. Oo, o artık kıdemli piyadelerimiz var. Üç tane kıdemli piyademiz var. Olaya bak ulan. out. Taktik 40. Oof, fena değil, güzel. Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Taktik var artık. Peki ben buraya lan yak yap, yakın yıkmayın ya, yakıp yıkmayın kasabaya. Ben oraya hallediyorum ya. Ya olan iş yapıyordum ben orada ya. Oraya bakıyorsunuz öylece. Ha. Ulan adamın şeyi falan geliyor. Şerefsizlik mi yaptınız ha? O haydutlar nasıl sizin köyü basmaya geliyor ya? Ya benim karakter çok kötü ya da bizde bir sıkıntı var neyse iyi adamlarımız var bu sefer yanımızda yoldaşlarımız var iyi adamlarımız var herkes beni takip ediyor arkadaşlar herkes beni takip ediyor kimlerimiz var şimdi İmparatorluk okçusu the Loud. Laud ee, isigunduvrong senin canını kötüydü ya yapma İmparatorluk piyadesi İmparatorluk kıdemli piyadesi eh okçularımız var giride duracak olan okları toplayabiliyor muyum ne dur dur dur dur burada bir şey gördüm burada bir şey gördüm Dur dur dur Lan ken'e çekilin. Pişşt. Ken'e çekilin. Hah. Hocam siz de şey yapın yani. Oh güzel keyif ha. Om oh, iyi ha. böyle emirleri baştan vereceğiz o zaman. Aha sen. ilk önce sen. Lan. Saldırın lan. Hücum abi hücum hücum. Aha reis geldi ulan reis. Kesinlikle dual yapmıyoruz. Yok edin bunu yok edin yok edin yok edin. Ben de yardım edeceğim ben de yardım edeceğim. Aa hallettik ha. Hal Aa, hallettik. Ah hallettik. Olan gerçekten hallettik. İntikam be. İntikam sonunda. Tutsaklar bunlar. Ha yok bunları tusak olarak aldım. Soyguncu daha hayır tu. O oh, elebaşı da aldım ya. Olaya bak. İyi satarım bunlar. Impar köylüsü. Hocam yok ya. Sen çeyine git köyüne falan git yani orada şey yap. Şeyler aldık. Birüm kazandı. 146 Productions'a bir şeyler bir şeyler oldu. Fantan hayır olmadı. Aa ay güzel köye dönmemize gerek yok artık harika harika sığınak yok oldu güzel harika nasıl ya dur şu tarafa geçemiyor muyuz abi şu tarafa geçebiliyor musun geç? sen ciddi misin hocam şu taraftan geçemiyor muyum yani güzel bir zafer kazandık paramız çok var ee, kendimizde böyle bir giyindirdik kuşandırdık ee, birliğimizde şu an daha iyi görünüyor bol bol da tutsalımız var bu tutsakları da satacağız ve izlediğiniz için e, teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.